Önceki videolarda, Dünya yörüngesinin Güneş'e yakın ve uzak olduğu zamanlardan bahsettik. Buranın Dünya'nın Güneş'e en yakın konumu olduğunu düşünelim. İsmine de Perihelion diyelim. Buraya da Güneş'ten uzak olan, farkı biraz abartıyorum, Afelyon'u çizelim. Yörüngemizdeki Afelyon'u. Güneş'ten uzaklaştıkça, yörüngemiz buna benzer bir şekilde olabilir. İlk videoda da bahsettiğim gibi, mevsimler bu durum sonucunda oluşmaz. Önümüzdeki videolarda oval yörüngenin zaman içinde nasıl değiştiği ile dairesellikten nasıl çıktığı arasındaki farkı göreceğiz. Ama şimdi konumuz bu değil. Güneş'e en yakın olduğumuz zaman Afelyon'da olduğumuzdan sadece %3 daha yakın oluyoruz. Önceden bahsettiğim gibi mevsimler bunun sonucunda oluşmaz. En fazla ışını Güneş'e en yakın olduğumuz zaman alıyoruz. Kuzey yarımkürede kış olduğu zaman ki bu Ocak ayında meydana geliyor. Yani Perihelyon'da tam şurada. Afelyon'da ise güney yarımkürede kış Temmuz ayında yaşanıyor. Bunları baza aldığımızda ilginç bir soru ortaya çıkıyor. Şöyle gösterirsek, Perihelyon'daki ocağı, Afelyon'daki Temmuz'u bir düşünelim. Şuraya bir yuvarlak çiziyorum ve bir de ekvator yerleştiriyorum. Aynısını buraya da yapıyorum. Dediğimiz gibi Ocak ayında kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor. O yüzden burayı maviye boyuyorum ve Üzerine de kış yazıyorum. Temmuz'da ise kuzey yarımkürede yaz mevsimi ya da güney yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor. O yüzden burayı kış mevsiminin yaşandığı güney yarımküreyi maviye boyuyorum. Yaz mevsiminde yazı anımsatan turuncu renge boyuyorum. Bu turuncu değil. Evet. Burası ve burası. Yani ocakta kuzey yarımkürede kış yaşanırken... Güney yarım küyede yaz yaşanıyor. Temmuz'da güney yarım kış mevsimi varken, kuzey yarım yaz yaşanıyor. Tüm bunlar zihnimizde bir soru işareti oluşturuyor. Ocak ayında daha fazla güneş ışını alıyor olmamız, kış mevsimi daha ılık hale getirmez mi? Güzel bir soru. Yani güneşe yakın olmamız, yaz mevsimi daha da sıcak yapmaz mı? Ya da tam tersi. Temmuz ayında güneşten en uzak olduğumuz zaman, Yaz mevsimi daha ılık, kış mevsimi de daha soğuk olmaz mı? Sonuçta bu dönem güneşten en uzak olduğumuz zaman. Yani güneş ışınlarını daha az aldığımız zaman. Bunu düşünmenin birkaç yolu var. Bir, evet bu doğru. Güneş ışınlarını daha az aldığımız için daha az ısınıyoruz. Ama gerçek şu ki her ne kadar güney yarım küre yaz mevsiminde daha fazla güneş enerjisi alsa da ya da kışın bundan daha az yararlansak da Güney yarımküre iklimi öyle aşırılarda değil. Aşırı olmamasının nedeni ise şuraya bir ekvator çizeyim. Böylece yarımküreleri görebiliriz. Güney yarımkürede daha fazla su olması. İki yarımküreyi kıyaslayacak olursak, Güney yarımkürenin büyük bir kısmı sularla kaplı. Tabii bu bir izdüşüm. Mercator projeksiyonu. Bu projeksiyonda kıtaların ve kutupların konumları biraz daha farklı. Örneğin Kutuplar gerçekten muazzam büyüklükte gözüküyor bu haritada ama aslında o kadar da büyük değiller. Buradaki Grönland aslında Güney Amerika'dan büyük değil. Haritayı düzleştirmek için sadece genişletilmiş. Dediğim gibi Güney Yarımkürede daha fazla su var. Bu en azından kesin. Kimya derslerinden hatırlayın. Su belli bir seviyede enerji ve sıcaklığa sahiptir. Sonuç olarak suyun ısınması ve derecesinin değişmesi karaya göre daha kolaydır. Yani su daha fazla enerji emer ya da enerji atsa, su, ısıda değişikliğe sebep olmadan enerjisini salı verir. Sonuç olarak suyun iklim üzerinde ılımlı bir etkisi vardır diyebiliriz. Güney yarımkürede yaz, kuzey yarım Küre'ye kıyasla daha fazla güneş ışını alsa da, su ısıya etki etmeden daha fazla ısıya emme özelliğiyle derecenin daha ılımlı hale gelmesine neden olur. Genel inanışa göre, Antarktika kuzey kutbuna göre daha soğuktur. Antarktika bir kara parçasının üzerinde yer alır, kuzey kutbu ise Atlantik Okyanusu'nun merkezinde konumlanmıştır. Antarktika'nın üzerinde bulunduğu buz tabakasının yüksekliği yaklaşık olarak 2400 metredir. Dağlara özgü bir yüksekliktir bu. Sonuç olarak Antarktika'nın kuzey kutbuna göre daha soğuk olmasının sebebi, daha yüksek olması ve sudan izole olmasıdır. Kara parçasının üzerinde olması, kışın daha da soğuk olacağını gösterir. Bir diğer görüşe göre yaz boyunca bütün bunlar gerçekten çok karışıktır ve bu yüzden evet sebep bu ya da şu diyemeyiz. Ancak tüm bunlar birer hüküm. Eğer mükemmel genişlikte buzdan bir tabakanız varsa beyaz olduğu için enerjiyi yansıtmanız daha muhtemel olur. Bu karşılaştırmanın sonucunda vardığımız nokta. Bütün güney yarım kürenin iklimi Antarktika buz gibi olmasına rağmen kuzey yarım kürenin ikliminden daha sert ve aşırı değildir.